Üçer Atagaz Meraçı'nın herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Gaz'ın Master Direct dediğimiz son zamanlarda atak yaptığı eli en kuvvetli kit diyebilirim ee, neden bu şekilde cümle kullanıyorum derseniz e, bu kitimiz direkt enjeksiyonlu araçlarda uygulanan bir kit ve e, TSI grubu olsun, FSI grubu olsun, Ecoboost motor grubu olsun, e, Renault TC motorları olsun bu kiti gönül rahatıyla montajını yapmaya başladık artık. Bu kitle ortalamada %45'lere varan net bir yakıt tasarrufu sağlıyorsunuz ve bu kitle karma tüketimde benzin tüketimi %2 yani çok çok düşük bir benzin tüketimine sahip. Ee, bu kit araçlarda FSI grubu araçlarda TSI grubu araçlarda e, performans kaybı yok diyebiliriz. Sıfır e, arabanız şu anda benzinde nasılsa gazda aynı şekilde kullanıyorsunuz. Ortalamada da %45 gibi net bir yakıt tasarrufuna sahip oluyorsunuz. Cangal ee, bu kit için ortalama aşağı bir 1,5-2 yıldır bir arge çalışması yapıyordu. Ve artık kit piyasada. Artık kitin montajlarına başladık. Ortalama aşağı da 6 aydır bu kitin dönüşümlerini yapıyoruz. Dönüşümünü yaptığımız araç grupları mevcut. Herhangi bir splinter problemi olmadan e, kullanıyorlar. Yakıt tasarruf oranları %45. Dediğim gibi enjektör grubu olsun, regülatör grubu olsun, özellikle bu arabanın eki sistemi yani yazılım sistemi biraz daha diğer araçların direk injeksiyonlu araçların kitlerine göre biraz daha farklı. Bu kitte ayar kısmı ve yolda yaptığımız detay yani ayar ayar kısmının detay kısımları çok çok farklı. Çok fazla detay var. Arabanın tüm ayar kısmına, tüm parametrelerine her şeyine hükmedebiliyoruz. O da bizim için çok ciddi bir artı dediğim gibi e, arabanın ayarsal olarak performans olarak yakıt ekonomisi olarak her şeyin ayarlamak bizim kendi elimizde program bize bunu sunuyor Bu da bizim için çok ciddi bir artı e, bu araçta regülatörümüz ve enjektörümüz turbosuz araçlarda e, hep, hep bütün yani kit olarak ya yani, turbolu turbosuz fark etmiyor Dur orayı başladım bu kitle Turbo ya da turbosuz olarak fark etmiyor, enjektörümüz ve regülatörümüz turbo olarak geliyor yani süper enjektör ve süper regülatör dediğimizde uh -huh. süper şamandıra olarak bize geliyor. Bu da ciddi anlamda bir artı, ee, arabanın e, alt gaz boruları devamlı sekizlik olarak orijinal sandatlarda döşeniyor. Bu da bizim için çok çok büyük bir artı, performans kaybına vesaire hiçbir şeye bir meal vermeden e, montajı tamamlamıza seviyet veriyor. Dediğim gibi Cangas bu kitle ciddi anlamda bir atılım yaptı. Direk enjeksiyonlu araçlarda fiyat performans yerli ve milli diyebilirim. E, gerek fiyatı olsun gerek yakıt tasarruf orada olsun çok çok başarılı, sorunsuz direk enjeksiyonlu araçlarda montajını yapıyoruz artık. Yine başka markalarda olduğu gibi yine düğmemizin içindeki ışık rengini de Cangaz bize bu düğmede sunuyor. İçindeki LED ışık düğmesinin yani LED'inin ışığı farklı 64 renkte aydınlatabiliyoruz. Bu da ufak bir detay ama ışık bir detay. Kullanıcılar tarafından tercih edilen bir detay. Arabanın iç aydınlatmasına göre düğmenin rengini de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.